Bugün 4 Mayıs 2023 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen Ay sabah saatlerinde İkizler burcundaki Venüsle üçgen görünüm yapacak. Güne hareketli ve sosyal enerjilerle başlayabiliriz. Sabah saatlerinde iş ve özel görüşmelerimiz, randevularımız olumlu ilerleyebilir. Kişisel bakım, güzellik, estetik ve benzeri uygulamalardan da verim alabiliriz. İkizler, Terazi ve Kovalar sabah saatlerinde daha şanslı olabilir. Ay 12-16’da Koç burcundaki Jüpiterle yaptığı karşıt açının ardından boşluğa girecek öğle saatlerinde ay boşlukta ilerleyeceğinden önemli kararlar vermeden rutin işlerle ilgilenebiliriz keyif aldığımız uğraşlar eğlenceli faaliyetlere de zaman ayırabiliriz duygularımız yoğun ve heyecanlı olabileceğinden ilişkilerden beklentilerimizi abartabilir dürtüsel ve dengesiz davranma eğiliminde olabiliriz ay 17 32'den itibaren akrep burcunda ilerlemeye başlayacak yarın meydana gelecek dolunay ve ay tutulmasının güçlü enerjilerini hissedebiliriz bedensel ruhsal ve zihinsel hassasiyetlerimiz artabilir. Ay gece saatlerinde Plüton'la dik açı yapacak ve düğümler ekseniyle birleşecek. Duygusal baskılar yoğunlaşabilir. Akşam saatlerini sakin dinlenerek geçirip ruhsal çalışmalar ve tefekküre yönelebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.